Yine bir kardeşimiz hocam diyor. Neden diyor bayanlarla karşılıklı konuşuyorsunuz diyor? Ben niye yani Allah'ım ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, onlar çalgılı çengeli şarkılı alemli olarak değil mi programları yapıyorlar. Bütün evet. herkeseri diyor. Bayanlar dekolte bayanlar da giyiyor. Din der aileler herkes diyor. Yanlış mı? Doğru ha. hocam estağfurullah. E, genç kızları çıkartıyor, dans ettiriyor raks ediyorlar, oynuyorlar, şarkılar söylüyorlar. Türk sanatını falan, fasıl, e, e, kapalı hanımlar alkışlıyorlar. Beyler, sakallı beyler gidiyor, toplantı yapıyor, büyük salonda toplanıyorlar. Hatta gözyaşları içerisinde seyrediyorlar, iftihar ediyorlar yani. O genç kızların şarkı söylemesini, dans yapmalarını, oynamalarını. Evet. İftiharla seyrediyorlar. Aileler de içinde birçok aile seyrediyor. E, biz gelince burada iki üç tane kız arkadaşımızla, kardeşimizle, dinden, imandan, İslam'dan konuşmamız... İnsanlar niye rahatsız ediyor ben bunu anlamıyorum. Evet hocam estağfurullah. Niye ben onları küfre iteyim? Niye dinsizde iteyim? Niye ateistlerin yanına doğru iteyim? Estağfurullah. Tabii ki sahip çıkacağım. Değil mi? Estağfurullah. E başörtülü oluyor. E başörtüyü de kabul etmiyorsunuz. Hiç kapanmasa daha iyi diyor başörtülü. Evet. Değil mi? Evet hocam. Peki, Peki. öyle mutasifsin malzemesine okula niye kızını gönderiyorsun? Öğretmenlerle bakışarak konuşuyorlar. Beraber konuşuyorlar. Ders yapıyorlar. Mi? Evet. Tatile gönderiyorsun kızını oğlunu Evet e, Herkes de iç içe değil mi? Der? Otobüse biniyorlar Millet iç içe koca koca beraber gidip geliyorlar Evet e Orada bir sorun çıkmıyor okula liseye gönderiyorsun Öğretmenlerle konuşuyor iç içe oluyorlar orada da görüşüp konuşuyorlar evet. Orada da bir sorun yok değil mi? Evet e, Kendin iş yerinde sekreterleriniz var bilmemleriniz var Onlarla da akşama kadar Göz göze diz dize oturuyorsunuz evet. Onda da bir sorun çıkmıyor Diz dize derken yani yakın oturuyor anlamında Efendim. Yine kendileri tatille gidiyorlar, oraya buraya gidiyorlar, her yerde beraberler. Televizyon seyrediyorsunuz akşam kadar. Evet. Herkesi yine aynı şekilde. Neden mi buradaki programda e, tedirgin oluyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Yani hayır yapmazlar normaldir. Normaldir. En yoğun yapan tiplersiniz yani, en yoğun. Yani hiç yapmayan bir adam olsa yani ona bir anlatırım, açıklarım. Ama gece gündüz böyle yaşayan bir adam bana bunu sordun mu? E burada bir samimiyetsizlik vardır de mi çalıcam. Şey tatilde ve bunlarla akşama kadar berabersiniz. Evet. Komşularınız hep açık saçık birçok komşunuz var. Değil mi? Açık saçık gelmek normal. Açık dekolte. Onlar da size geliyorlar. Beraber kakara ki kere sohbet ediyorsunuz, eğleniyorsunuz. Televizyonlardaki programlara e, sevistän kuru yemiş bilmem ne, fındık fıstık alıp böyle ailece oturup seyrediyorsunuz. TGRT'de olsun, değil mi? Evet. Samanyolu, Ertap TV'de olsun evet. diye. E peki bizim burada Allah'tan dinden bahsetmemiz niye Sizin acayip ediliyor? Liseye ha. gönderdiğin kızın öğretmenlerin yanında oluyor. Kursa gönderiyorsun. öğretmenlerini iç hiç oluyorlar. Yan yana oluyorlar. Değil mi? Onların yüzüne bakarak konuşuyorlar. Sohbet ediyorlar. Ders söylüyorlar. Evet. Sen kendin gönderiyorsun. Elinden gönderiyorsun. Değil mi? Evet hocam. E bakkala gönderiyorsun. Bakkal da senin yüzüne bakıyor kızım. Konuşuyor. hanımını gönderiyorsun. Markete gönderiyorsun. Sokağa gönderiyorsun. Sokakta herkes görüyor. E bizim burada görmemiz, konuşmamız niye acayip oluyor o zaman? Evet. İnşallah. Yani kardeşim ben buradaki mantığı kavramaya çalışıyorum anlayamıyorum. Hazreti Süleyman Sebe melikesine niye görüştü o zaman? Sebebi ne? Değil mi? Hatta kadın ayaklarını açıyor yani bacaklarını açıyor suya evet. girmek için. Evet hocam. Değil mi? İnşallah. E sırtını dönmediği belli orada Süleyman Aleyhisselam. Hazreti Musa Aleyhisselam o genç kızlarla niye görüşüyor? Bak diyor ki güçlü ve güvenilir biri diyor. Kızlar görmüşler oradaki hanımlar. Güçlü olduğuna kanaat getirmişler, güvenli olduğuna konuşmuşlar, yüz yüze bakmış. Değil mi? İnşallah hocam. Ama çobanlara yaklaşmıyorlar. Yani it kopuk böyle sığır ve ayı takımına yanaşmıyorlar. Zaten buradaki arkadaşlar böyle it kopuk yanaşmazlar. Böyle ayılara yanaşmazlar, sığır olanlara yanaşmazlar. İnsana olan yanaşırlar, Müslümana yanaşırlar. İnşallah hocam. Güvenilir insana yanaşırlar, doğru mu? İnşallah. İnşallah. Ne diyorsun böyle hocam? Tabii ki inşallah. Sen öyle cins hayvan gibi tiplere yanaşır mısın? Tabii ki inşallah. Sen yanaşır mısın Hayır, e, tamam o zaman. Demek ki kime nereye gideceklerini biliyorlar. İnşallah canım. Onun için yani bu akıllar yanlış akıllar. Yani mesela bunu yazan arkadaş bu dediklerimi yapmıyorsa bana yazsın. Ben o zaman konuşacağım. Desin ki ben hiçbir şekilde okula kız kardeşimi göndermiyorum, annesini dışarı çıkartmıyorsa, eşini dışarı çıkartmıyorsa ne? Evet. Hiç kimsenin göre, okula göndermiyorsa, televizyonda samanyolunu seyretmiyorsa, Mehtap TV seyretmiyorsa TGRT'yi seyretmiyorsa, oradaki programlar böyle zevkle seyretmiyorsa, kendisi sokakta bir hanım gördüğünde e, hiçbir şekilde muhatap olmuyorsa, değil mi? iş ya. yerindeki hanımların hiç yüzüne bakmadan gidiyorsa, hiçbir şekilde konuşmuyorsa, kendi çocukları da buna çok dikkat ediyorsa, o zaman bana yazsın. E yoksa bunların hepsini yapıyorsa, oturup bana akıl verirse bu olmaz. İnşallah, estağfurullah. İnşallah. İnşallah. Bak Peygamberimize Cenab-ı Allah ne diyor? Güzelliklerin ne kadar hoşuna gitse de diyor. Bundan sonra sana yeni eşler almak haram diyor. Evet. Peygamberimiz bakmasa neden anlasın güzelliğini? Evet. Değil mi? Perde arkasından açılır mı bir insanın güzelliği? Bak güzelliklerin ne kadar hoşuna gitse de diyor ayette. Sar sana bundan sonra yeni eşler almak haram diyor. Evet hocam. İnşallah. Görüyor beğeniyor almak istiyor demek ki. Tabii. Başörtülü de açık hükmünde gördüğünüze göre. Hatta çarşaflı olunca da gözünü, yüzünü tamamen örtmesi yine kabul etmediğinize göre. Ve o normal özel hayatınızda da böyle tiplerin neler yaptığını zaten son zamanlarda görüyorsunuz. Değil mi? Evet hocam. Evet. İnşallah. Şimdi beni konuşturmayın. Yani burada samimi ve dürüst olacaksınız. Türkiye'deki hanımlarının %70'inin 80'inin başı açık. İnşallah hocam. Yani. Tarlalarda hanımlarımız var orta, ama genelde pratik olarak yani başı açık hükmünde. Ve onlar bizim canlarımız, onlar bizim kardeşlerimiz. Biz onlara sahip çıkıyoruz. Siz onları dışlamak istiyorsunuz. Siz onları fasık hükmünde görüyorsunuz. Cehennemin odunu olarak görüyorsunuz. Cehennemlik olarak görüyorsunuz. Değer vermiyorsunuz. Biz onlara çok değer veriyorum ben. Cehennemlik olarak görmüyorum ben onları. Biz herkes cehennemlere de cennete de gidebilir. Cennete gitmeleri umuyorum. Ve birinci sırf Müslüman olarak görüyorum onları. Takva, tertemiz insan olarak, olarak görüyorum. Baş tacı ediyorum inşallah canım. Ee, sizin gibi böyle aşağılayan gözlerle kibirli, enaniyetli, üstten bakan gözlerle görmüyorum onları. Şefkatle görüyorum. Maşallah. Bakış açım bu. Maşallah. Sevgi i̇nşallah. ve saygı. İnşallah. Değer verme üstünün kurulu. İnşallah. Elhamdülillah. Yani ben e, e, sizler gibi münafıkane sahtekarca yaklaşmıyorum. Yani orada ayrı, ayrı, burada ayrı, şurada ayrı falan. Din eğer, eğer inancın varsa inancı neylerdi uygula? Niye uygulamıyorsun orada? Televizyon seyrederken her türlü programı seyrediyorsun. Sokakta herkesten muhatap oluyorsun. Eşin, çocuğun herkesten muhatap oluyor. Oğlun gidiyor herkesle görüşüyor, konuşuyor. İnternetten her her şeyle bağlantı kuruyorsunuz. Evet. Onu lunta iftarlarda kadın erkek falan hep birlikte yemek yemiyor musunuz? Yiyorlar hocam. Evet. E dekolte hanımlar gelmiyor mu? Evet, geliyor. O konuşuyorsunuz, şakalaşıyorsunuz, veriyorsunuz, kokteyl veriyorsunuz. E veriyorsunuz. Liselik genç kızları çıkarıyorsunuz, şarkı söyletiyorsunuz. Değil mi? Evet. Dans yaptırıyorsunuz, raks ediyorlar. Alkışlıyorsunuz hep birlikte. Evet. E, şirketlerinizde, samanyolun her yerde açık hanımlar var. Onlarla beraber çalışıyorsunuz. iş yerlerinde çalışıyorsunuz. Ticaret yaptığınız yerlerde hanımlar var. Hepsi açık hemen hemen. Onlarla muhatap olup konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz. Çocuklarınız liselerde görüşüyor, konuşuyor. Evet. Kızlarınız görüşüyor. Değil mi? Evet. Açık olan kızlarınız yok. kapalı da olsa milletten muhatap halindeler. E demek ki yapıyorsun. E o zaman bana niye bu özel usup oluyor? Yani ben bunu anlamıyorum. Estağfurullah. Değil mi? Evet. Neden dışlamamı istiyorsunuz? Neden aşağılamamı istiyorsunuz? Neden onları fasık olarak görüp onları küfrün kucağına etmemizi istiyorsunuz? Ben bunu yapmam. Estağfurullah. 30 kere bana söyletmenin bir alemi yok. Dürüst olacaksınız. İnşallah. Yani bunu son haddine kadar yapan adamlar oturup bana bunu anlatırsa ben bunu kabul etmem. İnşallah. Ama hiç yapmayan bir adam gelirse ben ondan konuşurum. Ama sonuna kadar yapıp da bu, bu şekilde koyalım. ki yani özel durumlara ayrı onlara hiç girmiyor. Yani kendi özel sekreterlerinden bilmem ne olan hayatları da ayrı onlara hiç girmiyoruz. Evet. Yani. Onun için dürüst yaklaşsınlar. Samimi olsunlar. Yani ben nezaketen usturuklu bir dil kullanıyorum inşallah. inşallah. Ve bu yüzden genç kızlarımız hep dinsizliğe doğru ittiler. imansızlığa doğru ittiler. Küfrün kucağına doğru ittiler. Delalete doğru ittiler. Ve itmeye de devam ediyorlar. Ben buna müsaade etmeyeceğim. Hepsi benim canım. Maşallah. Hepsini bağrıma batacağım, hepsini koruyup kollayacağım, hepsini iman hakikaten anlatacağım. Hepsine sevgi, sayı göstereceğim, hürmet göstereceğim. Kıllarına dokundurmayacağım, Kimse de laf ettirtmeyeceğim. Allah razı olsun hocam. Bu Aşağıda. nedir böyle ya? İnşallah. Önüne geleni fasık, önüne geleni bilmem ne ilan ediyorum. Ön sonu yok ki kardeşim. Hayır başört ben, ben artık iş bitmiş her. Yani. başörtülü geliyor, adam kalmadı ya. Çarşaflı kaç tane çıkar Türkiye'de ya yani yani evet. Türkiye'nin artık yüz binde bir kadar artık çarşaflı sayısı. Çünkü başörtülerdi diyor. Aynı baş açıktan hiç farkı yok diyor. Dekolte anlamına hiçbir farkı yoktur diyor. Aynı hükümde diyor. O da fasık diyor. Onlar da cehennemin odunununlar diyor. Cehennemde cey cey yanacaklar diyor. Saçının bir tane teli görünür dışarıda o, o o o da yanacak diyor. Bu durumu ben seninle konuşayım ya. Evet. Ben onları fasık olarak görmüyorum Seni fasık olarak görüyorum. İnşallah. Fitne çıkarttığın için. Yani bu kadar insanı küfrün ve delaletin içine doğru ittiğin için. Tertemiz insanları, bu masum genç kızları, değil mi? Bu hanımları e, küfrün kucağına doğru, delaletin Deccal'in kucağına doğru ittiğin için azılı fasıksın ve Deccal'in ordusunda görev yapmış oluyorsun bin nevi Buna haberin bile yok. Farkında bile değilsin. İnşallah. Değil mi? İnşallah hocam. Bu mantıkla o kadar çok insan telef oldu ki, o kadar çok insan küfrün içine ittiler ki. Ve gittikçe de kendi kabuklarını çekiriyorlar. Bu olmaz. E bunu söyleyenlerin sayısı ne kadardır? E çok az olabilir, çok az ama az ama tahribatı çok büyük. Bizim milletimiz bütündür. Karış, onların da bırakma, Alevi düşmanlığı yaptılar. Aleviler de fasıklıyordular, On, onlar da kafir, onlar da ya. O beladan zor bela kurtattırdık, İnşallah. uğraşa uğraşa. Bektaşları ayrı düşman oluyor, Caferiler ayrı düşman ve Vehhabiye ayrı düşman oluyor, Başı Açı ayrı düşman oluyor, Başörtülüye ayrı düşman oluyor. Hristiyan Yahudi zaten onlar nefret edilecek varlıklar olarak görülüyor. Onlar hepsi zaten asılıp kesilmesi gerekiyor diyor. Dışarı, adam kalmadı ki kardeşim. E kendi cemaatine, kendi adamına düşmansın, sana güvenmiyorum diyor zaten adam açıkça söylüyor. O, o da ona güvenmiyor. E kendi elinizden kendinizi yok ediyorsunuz. Sistemi yok ediyorsunuz. Ve bu çok büyük bir fitne. Fitne katilden beterdir diyor Allah ayette. Değil mi? Evet, öyle. Masum İnşallah. tertemiz kızları, genç kızları, kardeşlerimizi iptal ediyorlar. Mesela homurdana ayı gibi homurdanıyor yandan geçerken. Yani çamura basmış ayı gibi. Yani böyle nefret dolu bakışlarla geçiyor. Ulan bunu meydana getirecek fitneyi sen düşünmüyor musun? O belki senden binlece kat daha üstün. Kalbinde sevgi yok, merhamet yok, muhabbet yok. Değil mi? O kendi inancına göre öyle düşünüyor olabilir. Sen de kendi inancına göre öyle düşünürsün. Ben hepsine saygılıyorum. İnşallah. İnşallah. Ee, onun için bu konuyu zaman zaman tabii gündeme getirmekte fayda var. çalışacağız İnşallah, İnşallah. Hayır beni endiştirenler. Mesela bir Çocuğu sevgi hiç görülmüş mü bunların? Evet. Bir çiçeğe sevgi görülmüş mü? Bir sincabı, bir tavşanı. Sevgi hiç görülmüş mü? Bunlara böyle ekmek arası köfte vereceksin. Hırıltıları çıkararak falan yiyecek böyle geyirerek. Onu sever adam. Evet. Bir de uyumuşsun falan diye bir uyuyacak bir yer bulacak bu adam. Sığır ya bir de ayı gibi kaşınacak işte kapıya mapıya sürterek falan. o başka bir şey yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta hoşlandığı evet. şeyler bunlar bunlar. Evet evet. <gülüyor> İnşallah. İnşallah. Ya kardeşim şimdi ben e, mesela Fatih'e hitap ediyorum. Fatih Çarşamba'ya ya en tarih kardeşlerime hitap ediyorum. Ben halkımın bütününe hitap ediyorum. Yani muhafazakâr e, din anlayışında olan ya nasıl diyelim tutucu diyelim. Tutucu olan kardeşlerimiz. E, zaten beni izlemenlere gerek yok yani. Ben aydın, modern Atatürkçü Dekolta hanımlara, efendim, içkide içen, eğlenen, alemci olan gençlere, evet. efendim, üniversite. üniversite öğrencilerine, lise öğrencilerine, entelektüel kesime, efendim, bakımlı gezen hanımlara, minetek giyen hanımlara, efendim, plaja giden hanımlara, tanga mayıla giyen hanımlara, efendim, Arası cuma namazına giden insanlara. Yahut bayram namazına giden insanlara. Yani milletimin yüzde doksanına hitap ediyorum. İnşallah. Bir kısmı da kardeşlerimiz. Zaten çok koyu takvadır. Sarıyla namaz kılar. Şüphesinden kılar. Çarşaflar. Şimdi o kardeşimize ben hitap etmiyorum zaten. Ama istiyorsa dinlerse iftihar ederim. Allah razı olsun. Ama benim yani muhatap olduğum hedeflediğim anlatmak istediğim e, kitle tarif ettiğim kardeşlerimizdir. Düğünde oynayan, içen böyle efendim, alemci olan kardeşlerimiz. Neşel olan gençler. Bu Twitter'da yazışanlar. İnce sözlük ekibi, eksis sözlük ekibi böyle. Bir kısım işte fırlama tabir edilen <gülüyor> tip böyle çin gibi. O tip gençler. Ondan sonra, e, sosyete mensup kardeşlerimiz, e, işte efendim her gün kendine bakım yapan çok güzel olmaktan hoşlanan genç kızlar, efendim yakışıklı delikanlılar, hepsine hitap ediyorum yani hepsine yönelik inşallah. O yüzden yani beni o çizgide beklemeyin o mümkün değil o yani zaten öyle bir bakış açım yok. Mukaddeshem istiyor ki yani ben cübbeli gibi... Zaten o cübbeli yapıyor onun yerini. yerinde kişiler de var şu an o işi yapan. Yani öyle insanlar var zaten mevzu miktarda var. Yani her cemaat her yerde ama tarikatlarda da var. Yani şu vatandaşın, yani tek tek isim vermeyeyim de zaten bu tamam bu. Yani eksiksiz tam kadro bu konuda karışamam. Fakat benim gibi İslam'ı tebliğ eden bir insan yok. Ya yani dünya çapında belki mesela Amerikalılara hitap ediyorum. Musevilere hitap ediyorum, Hristiyanlara hitap ediyorum, Masonlara hitap ediyorum, ateistlere hitap ediyorum, Marksistlere, Komünistlere hitap ediyorum. Hepsini ben şefkatle kucaklıyorum, hepsine saygı duyuyorum. Dolayısıyla onların anlayacağı dilden konuşuyorum ve onların anlayacağı bir e, stille onlara yaklaşıyorum. E siz istiyorsunuz ki yani Jupiter gibi olayım. Öyle bir şey olmaz yani. o Yanlış anlaşılma var orada kardeşlerimizde. Yani evet. o konuda ısrarcı olmanızda yersiz olur. Yani şu an mesela benim yerine gelen o Seyit Efendi gayet mükemmel anlatıyor. Başka hoca efendiler de var. Cübber'i ağzımda götürecek insanlar var. Onlar da anlatıyorlar. Videoları var. Her gün sohbetleri var. Yani onu dinlemek isteyen insan zaten camiye gidiyorlar. Dinliyorlar. Fakat benim hedef kitle mesela benim canım Hristiyan, evet. kuzu gibi o benim canım, o benim tatlım, evet. o benim ruhum. E ben ona hitap ediyorum aynı zamanda. Ben şimdi ben sarıkla cübbeli, onun karşısına cübbeli giyerek zaten gelemem. Abi. Başta olay bitiyor yani zaten gelemezsin karşısına. Değil mi? Evet. Ya müzik zaten dinleyemezsin, kaderini alamazsın. Yani böyle klas, yakışıklı olamazsın. Evet. <gülüyor> Efendim marka giyinemezsin falan. Feş yani, yani. E ben söylüyorum ben alemciyim, neşeliyim, duşa dönüyorum. Atatürkçüyüm. Atatürkçü olamasın bir kere. Onun bazı şeyler, bazı kafalar için, bazı kişiler için mümkün değil. E, cumhuriyetçiyim. Aydın'ım. Layık'ım. Layık olmayan adam şaşırıyor. Demokrat'ım. Demokrasiyi savunuyorum. En gelişmiş demokrasiyi savunuyorum. coşkuluyum Sanatın bütün Şubelerini seviyorum, resim, heykel, müzik, destekliyorum. E şimdi bak buralarda zaten bitiyor, zaten olayla kopuyor. Onun için e, benim faydalanacak yönlerim varsa ondan istifade edin. mesela iman hakikatlerini alıp ama e, ortodoks görüşe sahip olan kardeşlerimiz, ben saygılayamaya severimdi ben ortodoks görüşteki insana. Hoşuma da geliyor onların yaşantıları. Ama öyle bir stile biz girmiş olsak zaten, yani İslamiyette bir şey kalmaz, birçok yerde söyleyeyim size. Yani bizim etkimizle görsünüz gerek gerek zaten İslamı anlatabiliyorsunuz birçok yerde. Ya yani biz komünistleri böyle etkisi hale getirmezsek, devlete musallat olan ideolojiyi yenmiş olmasak, hükümet de böyle rahat hareket edemezdi. Çok doğru. Hükümetin elini çözdük, hükümet rahat hareket eder hale geldi. Bak hükümete kimse gıkın çıkaramıyor, felsefi yönden yaklaşamıyorlar. Yani bir hükümetin güçlükler olması için bir kere felsefi tabanı olması gerekiyor. Hükümetin biz felsefi tabanıyız. Yani eskiden mevcut sistem Darwinizm üstüne oturmuştu. Hükümetler de ona göre hareket ediyordu. Mesela sağ hiçbir zaman güçlü olamıyordu. Ee, Darwinizme karşı güçsüz olduğu için. Matarizme karşı güçsüz olduğu için. Birkaç dergiyle bile devirmek mümkün oluyordu hükümeti. Mesela Adnan Menderes'i çok rahat devirebildiler, birkaç dergiyle, birkaç gazeteyle. Ama bak hükümetin kılına dokunamıyorlar. Çünkü felsefi zeminde adeta kayaya çarptılar. Geçemiyorlar. Felsefi yönden eleştiremedikleri hükümeti, sadece seyretmek durumunda kalıyorlar. Yapacakları hiçbir şey yok. Çok cılız direnmeye kalkıyor, zaten pestillerini çıkarıyoruz anında. Mesela kardeşlerimiz bu yönü göremiyor. Birçok kardeşimiz görmüyor. Eğer biz mesela cübbeli zihniyetinde olmuş olsak hükümetin e, felsefi savunması yapılamamış olurdu. Yani felsefi yönden eli zayıf olacaktı hükümetin. Bu çok müthiş bir o durum meydana getirir. Çok vahim bir durum meydana getirir. Hükümet ayakları üstüne basamaz o zaman. Ve çok rahat yıpratılabilir hükümet. Ama biz muazzam bir zemin meydana getirdik. Antidarvinist ve antimateryalist bizim meydana getirdik. Hatta CHP bile sağa kaydı bu sebeple. CHP'nin sağa kaymasının sebebi de biziz. Evet, tabii. Çünkü Darwinist materyalist olamayacağını gördü CHP. Olamayınca sağa kaydı. Sağ söylemdir şu anki CHP'nin söylemi. Evet. Zaten bunu herkes söylüyor. AK Parti'nin iktidar gelmesindeki ideolojik zeminini biz kaçtan yani illa yani ak parti olsun değil mi ama sağ güçlü olsun mukaddesatçılar güçlü olsun diye bütün Anadolu'da bir faaliyet oldu ilmi faaliyet oldu. Bakın tutuklu olan iddialarına göre kontrörlü davasında tutuklu olan Doğu Perinçek çok zekidir ve hakikaten bu yargılanan kişiler içerisinde en kültürlü olan Yani en olaylara derin bakabilen analiz gücü en yüksek olan olur. Zaten onun için çok itibar ederler. Olur, herkes. O diyor ki, AK Parti Adnan Hoca etti diyor. Darvinizm ve matalizm karşı mücadelesiyle diyor. Il il geçti. Anadolu'yu bütün her yerini gezdiler diyor. Her yerde konferanslar yaptılar ve AK Parti iktidar yaptılar diyor. Biz gidip AK Parti iktidar yapın mı dedik konferanslara? Ne dedik? Darvinizm, matalizm çürüttük. Çürütünce halk doğal olarak sağa kaymış oldu. Bu işin olayı budur. Yani kökeni budur. başlı açık hanımlar, Beysun. Beysun, hanım ismi mi, erkek ismi mi Beysun? Hanımın ismine benziyor. Beysun. İlk defa duyuyorum ya, Beysun'un ismi ama. Ben de yürüdüm ne diyelim ben... tamam peki şimdi başı açık hanımlar konusu ee, yobaz güruhu başı açık hanımlara adeta bir şeytanla nasıl davransa öyle davrandılar ve o benim canlarıma o güzeller güzellerinin ki yüzde seksenidir Türkiye'nin Sürekli dışladılar ve baskı altında tuttular. Dolayısıyla onlara dinin u, e, ulaşmasını engellediler. Muhatap olunmaz, bakılmaz, konuşulmaz, adam yerine bulunmaz. Fasık olarak görülür mantığıyla yaklaştılar. Başı açık. Mesela bak, Beril de, Tuğçe'de onlar benim canlarım. Nur gibiler, efendiler Efendimiz Tuğçe son sonucu dürüst ve çok kaliteli bir insan. Son derece kibar, hürmetkar, lafını sözünü bilen, çok efendim ya. Bir milyon yobaz bir araya gelse, onun tırnağı etmez. Yani İş, arada... Bıraksınlar bunu. Üstünlük takvayladır. İnşallah. Başı açık. Peki başını kapattığını farz ederim. Ey yobaz güruhu. Kabul edecek misiniz? Yine fasık oluyorlar. Yine fasık, yine şeytan diyorsunuz. Kurtarmıyor ki. Hı hı. Çarşafa girince kurtarıyor mu? E yine kurtarmıyor. Surat diyorsun, gözünü de kapatacak diyorsun. Hı hı. Gözünü kapatıp gelse kabul ediyor musun? İki e yine olmaktan kurtulamıyor. E kardeşim ne istiyorsun ya? İlla leccale doğru itecekler. İlla ki dinsile doğru itecekler. Ben o elinizi kırarım. Buna müsaade etme. İlimle, fikirle, akılla, hadisle, ayetle kırar ve yaptırtmam. Onların hepsine sahip çıkıyorum. Birinci sınıfı nur gibi Müslüman Benim elinden nur akıyor. Bak benim güzellimim. Bu da tertemiz nur gibi insan. İnşallah. İnşallah. Bırakın bu dışlamaları. Bunu yapa yapa Avrupa'da, Amerika'da bütün Müslümanlara karşı cephe aldıttırdınız dünyayı. Mahvedeceksiniz Müslümanları. Irak'ı işgal ettirdiniz, Afganistan'ı işgal ettirdiniz. Sel gibi kan akıttırdınız ve küfrün, deleretin içerisinden ittiniz nur gibi insanları, tertemiz genç kızları. Bundan sonra böyle bir oyuna müsaade yok. Başörtüler benim canımdır, çarşaflar benim canımdır, başaçıklar benim canımdır. Hepsi birbirine eşittir yüzde yüz tertemiz Müslümanlardır. Bana bu demagojiyi, bu oyunu bırakacaksınız. Nur gibi Müslümanlar. Yasin suresinin 21. ayeti 21. yüzyıla bakıyor. 21. ayet. Yasin. Ee, ya harfi kime bakıyor? Bir şeye bakıyor. Olaya bakıyor. Ya. Ee, sin de. Yine aynı şekilde. Yani bir işaret. Yasin durduk yere hiçbir anlamı olmayacak şekilde değil. Şeytan Allah'ın sanırım İttebi'u men la yes'elekum ecren ve hum muhtedun Anlamı ne? Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Evet. Bak Allah diyor ki ücret isteyene tabi olmayın. Sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Ücret isteyenlere tabi olmayın. Evet. E, ücret isteyenler ne diyor? Mehdi yok diyorlar. Ücret istemeyenler ne diyor? Mehdi var diyorlar. Evet, e biz Kur'an'a göre ücret isteyenlere inanmıyoruz. İnşallah, inşallah. Ücret istemeyenlere inanıyoruz. İnşallah. Ücret istemeyenlerin hepsi bize Mehdi gelecek diyor. Evet. Ücret isteyenlerin de büyük bir bölümü, hepsi olmasa da büyük bölümü Mehdi gelmeyecek diyor. Allah bize söylediği ne? Onlara inanmayın diyor Allah. Evet. Sizden ücret istemeyenlere inanın. Evet. Mehdi bizden ücret istemeyecek. Talebeleri de istemeyecek. E o zaman biz de onlara inanıyoruz. Ve onlar diyor Allah bak ve onlar mehdilerdir. Muhtedun. E Hani yoktu Kur'an'da mehdilik? Evet. Hocam buyur. Esrafından sizi daha evvel ziyarete gelen masonlar Altoyeti ve Sadun Engin e, hmm. kar e, kardeşlerimiz lojalarında sizin adınıza konferans vermek üzere Colorado'ya davet etmişlerdi. Hmm. Masonların kendi yaptıkları duyuru da İstanbul'dan misafir ettikleri Altoyeti ve Sadun Engin'in İslami yaratılışçılığın Darwinizme cevabı ve barışçıl İslam anlayışını an anlatacakları duyuruldu. Colorado'da kalacakları 10 gün boyunca çeşitli Mason localarında ve tapınakçıların toplantısında konferans vermeye devam edecekler inşallah. Resimlerimiz var. Konferanstan ve locadan görüntülen. Evet. Efendim. Altı eti efendim orada evet. Sadun hocam 17 Sadun orada. 2011 evet. tarihinde Colorado Springs şehrinde aydınlanma locasında Darwinizmin bilimsel çöküşü ve Darwinizmin insanlığa getirdiği belalar konularını anlatırken Sen biraz büyük resmi yaklaştır. Altı eti ve Sadun'u göster. Evet. Sadrunda baya şık giyilmiş. <gülüyor> Maşallah. Evet iyi. Masmanlı Hocası'nda tebliğ yapıyorlar. İslamı İslam'ın Kuran'ı anlatıyorlar. Yaptıkları tebliği göster. Göstetle filmi. Büyük salonu toplantı halindelerdi. <gülüyor> ha? Hocam da aynı Hocanın Masonları verilen özel davetinde İslam'ın barış, sevgi ve kardeşlik dini olduğunu anlatırken görülüyor. Konferansa dinleyen Masonlar anlatımlardan çok etkilendikleri çeşitli defalar dile getirmişler maşallah. Evet. Şimdi resmi göster. Şeydeki ekrandaki resmi göster. Yaklaştı biraz. Ha. Bizim televizyonlarda gösterdiğimiz iman hakikatleri. Evet. Bu kadar resimler. Bir de Sadun hocamın var, darbinizinle ilgili konferansı. Evet. <gülüyor> Büyük Mason hocasında tebliğ yapıyorlar. Evet, inşallah. Maşallah. Maşallah. Ayet okuyorlar, Kur'an okuyorlar. Darbinizmin geçersizliğini anlatıyorlar. İslam'ın güzelliğini anlatıyorlar. Tebliğ böyle olur işte. İnşallah, maşallah. Değil mi? Karanlık saklanarak olmaz. İnşallah. Aslanlar gibi, koç yiğitler gibi tam merkezlerine giderek, ilgili yerlere giderek kapsamlı olarak anlatmak. İnşallah. İnşallah. Evlerine ziyaret edip anlatmak, mekanlarına gidip anlatmak, bulunduk yerlere yere gidip anlatmak, okullarına gidip anlatmak bu şekilde. İnşallah. İnşallah. Yasin suresi 17, şeytanın Allah'a sınırım. Bizim üzerimizde sorumluluk ve görev olarak apaçık bir tebliğden başkası yoktur. Yani sadece bizim görevimiz tebliğ etmek, bildirmek. İnsanlar nasıl takdir ederse, nasıl isterlerse o şekilde davranmak özür diler. Ee, Kur'an harflerinin toplamı tam 2010 tane veriyor. Maşallah. Demek ki bu 2010'da tebliğ bir hayli güçlü olacak. deme Kur'an'da böyle bir işaret var inşallah. Maşallah. Hocam bu konuda ilgili de Üstad'ın bir izahı var okuyayım mı onu Evet. Ee, Üstad Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın 2010'larda Cemal'in görüleceğini söylediği sözü var hocam siz daha bilirsiniz evet. inşallah eğer siz tembel kalıp da onun yolunu yapmazsanız tembellik etseniz 100 sene sonra tamamen Cemal'i göreceksiniz zira sizinle İstanbul arasında mesafe bir aylıktır diyor Üstad hocam ve bunu yaptığı yazdığı zaman 1910 tarihli yani 2010'da göreceksiniz. Evet, ya. 2010'da Cemali, cemali göreceksiniz. Ya. Evet, yüzünü göreceksiniz. Maşallah. Cemali.